Música <muchas> Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta birbirimizi sevelim adlı bir değişi paylaşmak istiyorum sizinle. Yine İsa Ruhullah'ın sözü şöyle diyor. Size yeni bir buyruk veriyorum. Sevin birbirinizi. Sizi sevdiğim gibi aynen öyle sevin birbirinizi. Birbirinizi severseniz dünya alem bundan anlayacak ki benim taliplerimsiniz. Simon Petrus, Sultanımız dur, nereye gidiyorsun diye sordu. İsa, gideceğim yeri hemen şimdi benimle birlikte gelemezsin. Fakat daha sonra oraya geleceksin diye cevap verdi. Petrus, Sultanımız neden hemen şimdi gelemeyecekmişim? Senin için her an ölmeye hazırım ben dedi. İsa, benim için ölmek mi ha? Bak emin ol yarın sabah horoz ötmeden evvel beni tanımadığını dahi tam 3 kez inkar etmiş olacaksın sen. Diye cevap verdi. Ve öyle oldu. Ama bu değişte yani en önemli fikir birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Ve o zaman dünya alem anlayacak ki biz İsa'nın talipleriyiz. Evet paylaşmak istiyorum. izninizle. verdi bize birbirimizi severim bizi nasıl sevdiyse birbirimizi severim Asıl sevdiyse birbirimizi sevelim birbirimizi sev Böylece bütün insanlar sevgimizi görüp anlar. Böylece bütün insanlar sevgimizi görüp anlar. Taliplerimize canlar birbirimizi seveli. Deriz, ey canlar birbirimizi severiz Hanım gitti Hüdaya gidemem şu an oraya Gervanım gitti Hüdaya gidemem şu an oraya Geliriz bir gün dergaha birbirimizi sevelim birbirimizi Birbirimizi sevelim, birbirimizi sevelim. Evet, o nasıl sevdiyse bizi, biz de o şekilde birbirimizi sevelim. Canımızı feda etmeye bile hazır olalım. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleri verin abone olun yorum yazın sevdiyseniz başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere sevgiyle kalın barışla kalın Esen kalın hoşça kalın